Oğlum bilgisayar oynayabilir miyim? He bilgisayar mı oynayacaksın? O elektrik faturası ne lan öyle he? Bitcoin mu yapıyor? oğlum sen bu evde lan he? Hiç acımayın sen neden hep böyle yapıyon? Elan evin olunca alışıyor evine yardım <göğe>, ediyorsun. <gülüyor> <göğe, gülüyor> oğlum da var ya bak kardeşim olduğun için senden utanıyorum ya. Mal oldun, aptal oldun, <gülüyor> öküz oldun, öküz. Sabahtan aşağıda. Oğlum sen ne bilgisayar oynayacaksın? Ne ne ne diyorsun oğlum senden bak saygıya saygı ama senin gibi bilgisayar oynamak isteyen pişleri ancak bu olur. Bak Allah valla dafçı vurdun Ne yaptı bak anne Diyor ki sen okçu değil misin? Bilgisayar bir yere mi kaçıyor? uğult tepesini niye terk ettin? Ya insanı sürede kaç tane hayvan kart ediyorsun biliyor musun? <gülüyor> Al sana köfte! Vegan power! Duyansız it! <gülüyor> Oğlum niye alıyorsun lan? İyi hadi git söyle git. Biz senin iyi işi şey söylüyoruz ya. Allah seni bir saniye